Merhaba arkadaşlar. Karga hoş geldiniz. Um we're back again with another Tsuk Television episode. Ripple Island Outlaw 6. How do you guys like this? So we're the third one. But guess the olacak. They're call a random number bir random and harika. sing ve şarkı söylüyorum iyi ki doğdun happy birthday yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah so without wasting much of your time don't forget to like followers madnan videoyu beğen share comment paylaşın güzel yorum ha yorumlar okay on what instagram instagramda takip et ya yeah. so without wasting much of your time. kaç defa bir daha wasting daye jadi ne? Nasıl? How spor yapıyorum diye eleştirdiler. Ben genç bir bayanım yani sağlıklı yaşamak istiyorum. Genç kalmak istiyorum. Yani beni kıskandıklarını düşünüyorum kesinlikle. Kendileri de yapsınlar. Neden yapmıyorlar? Su kaat yani spor spor sağlıktır. Ah. Düşünme. Ah. Ay. <gülüyor>. <olhos> Bizim aynı yaşadık. Ay. This is this not to cry? Hmm. Ben de anlamıyorum ya. hiç komik değil gerçekten. Nereden başlasam ki ben ben yine sıkıldım. Ne nasıl anlatayım ya? Perde mor, yatak örtüsü mor, abajurlarım mor, halım mor, halım var. Resmen morardım ben İrem. Bakayım gerçekten morardım. Resmen morardım. Ya üç gündür yetmedi mi artık mor mor mor? Başka yorum bilmiyor musunuz siz? Ben bunu biliyorum. Sen başka renk bilmiyor muydun bu yatak odasında? Hayır bilmiyorum ben Moro bu rengi seviyorum. Mor, evet. mor, mor mor mor. Seviyorum arkadaşım. Ben sevmiyorum. Sen yatmıyorsun burada ben yatıyorum. Ben buraya eleştirmeye geldim canım. Tamam ben de seninkine geldiğimde eleştireceğim zaten. Bir tane mor göreyim o zaman görüşeceğiz sizinle. Sıkıldı mı artık ya? Ben de mor sıkıldım. mor mor yeter yani. Üç i̇nan, ben anlamıyorum inan, ben sıkıldım, ya. i̇nan ben de sıkıldım. Başka renk bilmiyorsunuz gerçekten. Diyorum. Başka yönü yapamıyorsunuz. Aynen, Sen de başka renk bilmiyorsun evet. ya. Mor gördünüz mü? Evet, <gülüyor> evet öyle. Emenize geliyoruz yorum yapacağız tabii ki de. Ben buraya beğendim beğendim demeye gelmedim. Tamam da ben size zaten... Seni seviyorum demeye de gelmedim. Ben bunu eleştirmeye geldim buraya. Ben insanlar sanıyor ki ben hiçbir şey bilmiyorum. Hmm. Vallahi gelsinler bir trigonometri anlatayım onlara. <gülüyor> ben ben kolejde çok <gülüyor> popüler bir çocuktum. Ben <gülüyor> şu anda okulumda yüzde yüz burslu okuyorum. Hatta ablanla aynı okula gittiğim için okulun artı kardeş bursu vardı. Düşünün yani tam burslu bir öğrencinin ve yüzde yirmi beş ablası aynı okulda olduğu için bursu var. Yani yüzde yüz. 25 burslu bir durumdayım ben ve hukuk fakültesinde okuyorum. Eee siz kazandınız. Evet. %25. Azusa seni vetin. 25% 25%. That'll show you to that. That's voice I guess. ben buradan Nura Alça'ya nasıl gidebilirim? Şöyle gidebilirim. Dolanarak. Bu uzun yol. Evet. Şimdi yerime döneceğim. Evet. Bu kısaya Evet. Tabii nasıl çözeceğiz örneğin? E, bunun içerisinden çıkması için örneğin şey olması gerekiyor. E, küp, küp, küp, küp olacak. Hı -hı. Küp olduğu şekilde çıkabilir. Örneğin üç çıkamaz. Çünkü üç bir şeyin küpü değil ama 9 3'ün küpü. 9 olsaydı çıkardı. Tabi tanımsız fonksiyonlar da var. Yani bilimin bile tıkandığı bir yer var. Ben de tıkandım şu an. Uça Kaşkar TV yes. Alo. Alo TV kaç TV. Hiç bilmiyordu. E sakatlık problem, sakatlık problem. Sakatlık problem. Yok, no. <gülüyor> What the fuck is such a problem? No problem no. Ya No problem. No problem. Peki, sizin bakrız Ya ya, yes, yes, Yes. Ya. Yeah. İzarel. Evet. Ya evet. İstanbul ya ülke İstanbul ilçenin İstanbul'u. disability Do ne kadar sürer diye soruyorum. Okay, fine. Ya de her şey bir bir yap asabi hallere e gerek yok Gece yine canım canım uçuyor herkes hey acele etmiyor kimse çıkmak yok topu kapana bir o bir o yana yürü hadi göster bana hissin gösterin Jesus Christ What the fuck? You don't know the Like she she made a a cover. This is total mess, man. Like what the fuck? bak Bir ileri Şarkının gerçek şarkıcı bunu dinlese ağlayacak nasılrama koy düştün matematiksel düşünüyorum fiziksel düşünüyorum k düşünüyorum Allah Arkadaşını var işte. Az mı nangga? Ki namazanda Naroni, Kinoso. you know I, mean, that, yeah, I like this guy though. Kardebe ne, ne diyorsun ya, git, ya, ne olacak Allah aşkına git ya bir, bir, ne ya bizim spirit Ya bu şimdi şey, kendine olan kendi kendi bir şey ben yaptım ya, iyi ki gerçekler pro adamı var bir ya bunların <Gülüyor> bu adam hasta ki benim bütün arkadaşlarımın babalarının fabrikaları var. Benim babamın fu. Kuisinin yok. Hangi arkadaşının babası? Ben senin Hangi arkadaşının babasının fabrikası var? Da kapayım mı Dalga mı Ne kızlar? dondurma fabrikası. Yokmuş. Ah Allah Allah. Yedi onuncu ders. zaten evde ezberlemiştim. Neymiş? Dedim Looking out of the window. What can you see? I can see there the is an huzuz under cigarette. coming along top of the garden wall. I'm pointing that sharp Geçtim. Oraya geçtim. Dedi tamam. Sınıfı gidiyorum. Ha, hala, hala, hala. hala Hala aklımda. Nasıl söyledin? Ben bakışmış. Looking out of the window. What görebiliyorsun? İşte. <gülüyor> what looking out of the window? What can you? I swear God, the subtitle. The see what, <gülüyor> what can you? Bad, can you? What can you? What the heck? top. cat Cat. Dog köpek. Dog it it Dog Dog It robot değil. So the final score 4 2 dirt iki So should we So once again glory wins, wins. you guys yani baştan şey çok biliyorsunuz zaten anlıyorlar So now the punishment they are call Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday happy birthday to you ne Is this not Melissa? Efendim? Eh. <laughs> It, yeah. it's, um, it's, it's glory. Praise glory praise and, and, and precious. Uh, okay. <laughs> <laughs> How are you doing? I'm uh, fine, you? Good. Um, we're just like we're just um, like uh, just So, we are, bored, so we were bored, so like trying to do something for YouTube. Um, okay, you. Can can we use it? Efendim? Can kullanabilir can we use it? Bu parça kullanabilir miyiz? Ne? Bu parça. Yani seni aradık, seni aradık ya. Ya. Ne ya. Bu clip, <gülüyor> bir dakika bu clip, yani seni aradık ya. Yani bu evet kullanabilir miyiz yani youtube da <gülüyor> ha günaydın <gülüyor> <gülüyor> ha, okay. yani, bye, bye. Bye, bye bye so yes. that was it guys if you enjoyed this let us know in the comments <laughs> Leo's knowing the comments. So that's a compliment. Ça chez la Army Ben say ben. Hayır hayır ben musunuz? abone olun, videoyu beğen, güzel yorumlar at Bir de ya kavga ediyorlar ya. ya ha, yani, tamam. Biz, e, Instagram'da bizi takip edebilir misiniz Bir de başka zaman görüşürüz Farih <gülüyor>